che ne rende Sì, è una cosa fiducia Acayip bir şey ya. Oyun burası bu şey. Bölüm O adam ölmesi lazımdı. O adamı normalde ölmesi lazım. Bakma yani yapabilecek bir şey yok. Burayı tutmamız lazım. Burayı tut. Ya bu nasıl bir refleksir ya? Tamam, şimdi daha iyi. Yalnız, böyle böyle bir refleks değildi. Gördünüz değil mi? Refleks... Cık. Refleks is coming. <gülüyor> o çocukla çok komik bir şey ya. Yani. Şimdi kardeş şöyle yapıyoruz. Hmm. Ha beni görmedi. Şöyle yapıyoruz. Kitleri alıyoruz. Yardım almadık gene falıcılık. Alanı alalım ki. Ha, i̇lk defa oynuyorum burayı bile. Çok acayip bir yer yani tam dediğim gibi Camper'lara göre. benim mermim dolmadı yani. Şunu at. Şunu at. Bu yeter mermim herhalde ya. Yeter bence. Elimiz çok iyi. Ama iyi de. Çok tehlikeli yalnız. Gördüm. Abi yani bunların hepsi böyle Bunların Hepsi böyle biri değil ki Abi hepsi yatıyor ya Hadi be abi Evde der ya Hep sevdi. Ulan ben nasıl bir yerde kaldım? Siste yok. Ha varmış bir tane yeter. ulan ulan çok kötüydü be neyse arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın bu Raven haritasında hiç sevmedim yani tam camperlara göre bir harita yani bu haritayı aynen böyle bu şem yapanlar var ya bol bol camper. bunlar gelip oynasınlar abi bence daha iyi teşekkür ederim izlediğiniz için